Rüyada tabanca sesi görmek nedir? Eğer tabanca, siz böyle sesini duyuyorsanız yeni iş fırsatları, işinizle alakalı yaşadığınız pürüzler ve önlen, önlenemediğiniz ve iftiralarla alakalı noktada aydınlanacağınızı gösterir. Yeni masa, yeni oluşum ve rütbeniz ve yerinizle ilgili de haksızlıkları yenmiş olacağınızı gösteriyor. Eğer evliyseniz ve evliliğinizde bir tabanca sesi görüyorsanız yaşanan problemleri iyileştirmek, Haneye güçlü bir erkek evlat dünyaya geleceğini, hatta veyahut da ev, evle alakalı yatırımla ilgili problemli olan noktalarında aydınlanmasını gösteriyor. Eğer ki dışarıdan bir sürü tabanca sesi duyuyorsanız, aile büyüklerimizden gelecek çok büyük bir mirası ama bir sürü tabancası, kuzenler, uzak akrabalarla ilgili büyük mahkemeler ve bu mahkemelerin çok uzun soluklu süreceği mücadelelerinizde devam ettirmesi gerektiğini gösterir. Eğer ki kızınızın elinde silah görüp tabancayı kızınız atıyorsa, iş ve devlet kapısı ile ilgili ve yapacağı evlilikte büyük bir aydınlanma ve bu aydınlıkta da çok iyi bir hayırlı damat adayı evlat gibi olacağını gösterir. Eğer ki tabancanın sesini kısık oluyorsa, işinizle ilgili fısıldığı olaylar, bazı karışık konularda da o iş şirketle ya da ekonomik olarak darlığa düşebilirsiniz, dikkatli olun. Evin içinde tabanca sesi görüyorsanız, evde huzur, bereket ve var olacak aydınlanmalar size büyük bir başarı ve ferahlık gösteriyor. Hayırlı bir evlat ama anne köklerimize ait noktada da e, uzun soluklu kuzen ya da dayılarla aramızda krizler, tartışmalar annenizi çok büyük sıkıntıya düşürebilirler. Karı koca hayatındaki yaşanmış krizleri sizin üstünüze atabilirler. Rüyayı özellikle bekar biri görüyorsa işinde başarı ve iyi bir evlilik. Evli bir insan görürse çocukları ve rızkı ve bereketi aydınlanacağını gösterir. Dışarıdaki sesler büyük mirası, içerideki sesler sakinlik ve güç ama içer bir kısık sesi aile içerisinde özellikle anne köklerinde haksızlığı uyarıyor.